Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber bir oyuncu ekipmanıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz HyperX'in Alloy Origins 65 modeli. Bu modelin Red Switch'li versiyonunu inceliyoruz. Dilerseniz tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Bildiğiniz üzere HyperX markası son zamanlarda oyuncu ekipmanlarına verdiği önemi arttırmaya başladı. Özellikle kulaklık, mouse ve klavye tarafında başarılı modeller üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yine kablosuz kulaklığını incelemiştik. Bu haftaki konumuz ise bir kablolu ekipman, Red Switchli bir oyuncu klavyesiyle beraberiz. Dilerseniz fazla uzatmadan tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Klavye ilk olarak elimize aldığımızda önümüze Red Switchli bir yapı karşımıza çıkıyor. Sağ tarafında numerik bir alanı yok. Zaten oyuncu ekipmanı olduğu için yani bir e-sporcu klavyesi olduğu için numerik tarafının olmaması iyi. Çünkü genellikle e-spor turnuvalarında kullanılan klavyelerin numerik yapıya sahip olmadığını görüyoruz. Örneğin bir e-spor oyunu düşünün. Klavyeler genellikle monitörün arkasına bile konumlandırıldığı olabiliyor. Hani tuşlara daha kolay erişim veya monitöre daha yakın bakabilme açısından. O duruma benzer senaryolarda numerik yapıya sahip bir klavyenin olması zaten boyut açısından büyük olacağı için kullanım tarafında zorluk yaşatabilirdi. Fakat Hyper X Eloy Origins 65 modeliyle beraber daha kompak bir yapıyla karşımıza çıkmış. Bu konunun avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlık tarafında 1 kiloya yakın bir ağırlık bizleri karşılıyor. Bunun kimine göre avantaj, kimine göre dezavantaj olacağını söyleyebiliriz. Bazı kullanıcılara göre alt tarafta bulunan kaydırmaz pedlerinin kiloyla da bağlantılı olarak hani kullanım esnasında kaymamasına yaradığı için ağır olmasının avantajı olarak değerlendirenler olabilir. Fakat yine de e sporcu klavyesi olduğu için yani taşınabilirlik tarafında aslında pek de kullanılmayacak bir model olmasına rağmen biraz daha hafif bir yapıya sahip olabilirdi. Ama genel olarak değerlendirdiğimiz zaman zaten mekanik klavyelerin ağır olduğunu biliyoruz. HyperX'te yine sağından solundan yani boyut sol olarak biraz daha küçülterek ağırlığı minimuma indirgemeye çalışmış. Klavye'nin ön tarafında bir Type-C girişi yer alıyor. Bu Type-C girişi çıkarılabilir bir şekilde. Kutu içeriğinden gelen örgü kablo ile birlikte eşleşiyor. Bununla beraber klavyenin alt tarafına baktığımızda ise iki kademeli tırnaklı yapı görüyoruz. Yani klavyeyi istediğiniz yükseklikte iki kademeli bir şekilde boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bence bu durumun iki kademeli olması çok iyi. Çünkü genellikle ikinci kademe yazı yazmak için kullanılırken ilk kademe oyunlarda daha sık karşılaş bir yükseklik olarak karşımıza çıkıyor tuş yapısını incelediğimizde ise şöyle sizler için bir ses testi yapalım hemen yazmaya başlıyorum Evet çıkardığı ses bu şekilde Blue Switch'lere göre hissiyat olarak biraz daha zayıf olsa da ses olarak daha güzel olduğunu söyleyebiliriz. Yani genellikle mekanik klavyeler hissiyat olarak oyun hazlı olarak daha iyi bir deneyim sunduğu için hatta Blue Switch'ler daha çok tercih ediliyor. Fakat ses tarafında özellikle eğer geceleri evinizde sizden başka yaşayan varsa ve o sırada klavyeye yakınsa kesinlikle rahatsız olacaktır. Fakat Red Switch'te bu sesin minimuma indirgendiğini, fakat yine de oyun hazlığının maksimumda tutulduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden Red Switch olması önemli bir avantaj olmuş. Evet tasarım hatlarını genel olarak değerlendirdiğimiz zaman hoş bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki biraz da tuş sayısı az olduğu için bazı kullanıcılara göre bu durum sıkıntı olabilir. Örneğin daha küçük boyutlara sahip bir klavye üretmek istedikleri için enter tuşunu biraz daha küçük hale getirmişler. Yani bu da bu tuşu sık kullanan kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir. Fakat zamanla tabii ki alışacaksınızdır. Bununla beraber sağ tarafta numerik yok demiştik. Aynı zamanda ESC ve üst taraftaki numaraların üstünde bulunan F tuşları da yok. Yani bunu fonksiyon dediğimiz Fn tuşu sayesinde de ekstradan basmanız gerekiyor Yani F1'den F12'ye kadar olan tuşlar da bu klavyede bulunmuyor Zaten bu klavyeyi tercih ediyorsanız F tuşlarını veya numerik tuşları aramayacaksınızdır Yani oyun odaklı bir klavye olduğu için yalnızca kullanabileceğimiz tuşları koymuşlar Şimdi geldik HyperX Alloy Origins 65 modelinin teknik özelliklerine Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz Red Switch yapısıyla gelen model İşlevsel olarak kompakt yapıyla geliyor Kutu içeriğinde yer alan HyperX mekanik anahtarları sayesinde de Klavye tuşlarını rahatlıkla çıkartabilirsiniz Aynı zamanda birinci sınıf çift katmanlı PBT tuş kapakları yer alıyor Parlak aydınlatma efektleriyle RGB arka aydınlatmalı tuşların yer aldığını da belirtelim Bu ışık ve tuşlar ise HyperX Enginity yazılımı ile de destekleniyor Söz konusu model 80 milyon tuş basımına kadar dayanabilen bir yapıya da sahip Evet teknik özelliklerini değerlendirdik Şimdi geldik kutu içeriğinden çıkan bu tuş anahtarlarına ve iki adet tuşumuza. Şu anda detaylarda da görüyorsunuz. Yanında gelen anahtar sayesinde kolaylıkla tuşları çıkartabilirsiniz. Özellikle temizlik konusunda bu anahtarın işe yaradığını söyleyebiliriz. Bununla beraber yan tarafında değiştirilebilen iki tane tuş yer alıyor. Bu tuşlara karanlıkta ışık geldiği zaman bir aile oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani bir nevi bir keycap geliyor arkadaşlar yanında. Tabii ki bunu siz de kişiselleştirebilirsiniz. Bu yüzden bu tuşların da içerisinden çıkmasının hoş bir detay olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik HyperX Alloy Origins 65 modeliyle yaşadığımız kullanıcı deneyimine. Yaklaşık 10 gündür bu modeli kullanıyorum. Daha öncesinde kullandığım klavyenin biraz daha büyük olduğunu söyleyeyim. Yani yine mekanik klavyeydi. Daha uygun olarak nitelendirebileceğimiz bir markanın red switch'li bir klavyesini kullanıyordum bir süredir. O klavyeden buna geçtiğim zaman alışma tarafında biraz zorluklar yaşadım. Çünkü o klavyenin tuş aralığı yani tuş arasındaki boşluklar biraz daha fazlaydı. Şimdi biraz daha dar olduğunu ama tuşa basma hissiyatı tarafına daha iyi bir deneyim sunduğunu söyleyelim. Bir hafta kadar olan kullanım deneyiminde yazı yazdığım da oldu. Fakat genellikle Valorant ve CSGO gibi oyunlar oynadım. Ve FPS türü e oyunlarda zaten genelde biliyorsunuz VASD tuşlarına ve üst taraftaki 1-2-3 tuşlarına aktif olarak basıyorum. Ve daha öncesinde bir klavyeye alışmış olmama rağmen o tuşlara uzanmakta yani parmaklarımı o 1-2-3 tuşlarına uzatmakta herhangi bir sorun yaşamadım. Yani sanki daha önceden kullandığım bir klavyeymiş gibi hızlı bir şekilde şekilde silah geçişlerini yapabildim bu yüzden kullanım tarafında konforlu bir klavye olduğunu söyleyebilirim yazı tarafında değerlendirecek olursam da yine en başta yanlışlıkla farklı tuşlara bastığım oldu fakat zamanla yine bu tuşlara da alışabildim ama yine de dediğim gibi bu klavyenin asıl amacı yazı yazmak değil bir ofis klavyesi değil bir oyuncu klavyesi olarak geçiyor amacı doğrultusunda kullanıldığında daha rahat bir klavye olduğunu söyleyebiliriz İncelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken şimdi gelelim klavyemizin fiyatına. Şu anda farklı sitelere bağlı olarak 1500 TL civarında bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Tabii ki geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen klavyelere göre bir tık daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Ama günümüz bazında bir değerlendirme yapacak olursak şu anda Oyuncu klavyesi olarak piyasaya sürülen Red Switch, Blue Switch teknolojileriyle karşımıza çıkan ve iyi bir malzeme kalitesine sahip klavyelere baktığımızda halihazırda 1500 ve 2000 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Yani bir klavyeye vermek için bu ücreti fazla bulabilirsiniz. Fakat bu HyperX'e özel bir şey değil. Yani farklı markanın benzer segment bir klavyesine baktığımızda da yine aynı fiyatlar karşımıza çıkacak. Bu yüzden fiyat performans değerlendirmenizi de bu bağlamda yapmanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar bir incelemenin daha sonuna geldik. Eğer bu klavye ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlere yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Biz de sizler için bu sorulara yanıt vereceğiz. Yani tüm yorumları okuduğumuzu ve değerlendirdiğimizi belirtelim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı bizleri de sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.